Yıllardır sakladığım sırrı Bugün açıklıyorum Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ve, ve sağlıklı yaşamanın sırrı Açık. Herkes bilsin, herkes öğrensin <gülüyor> İçtim hacının şalgamını Yerimde duramıyorum Yağ varmış. Acının şalgamı.